Teknoloji Okula'nın hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kripto videosu ile karşınızdayız. Bu videoda son dönemde madencilikle ilgili kafalara takılan bazı soru işaretlerini yanıtlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar madencilik deyince aklımıza temel olarak iki kripto para birimi geliyor. Nedir bunlar? Bitcoin ve tabi ki Ethereum. Bitcoin biraz daha böyle ezik makinelerle yapıldığı için herkese hitap etmiyor. Bu makinelerin fiyatı da şu anda bile yani baktığınız zaman internette 40 bin, 50 bin Türk Lirası civarında sadece bir tane cihazın fiyatı. Dolayısıyla herkes bir anda böyle 50 bin lira verip hani tükenmek üzere olan Bitcoin'e girmek istemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ön plana çıkan ne? Tabii ki Ethereum. Bir de Bitcoin'de şöyle bir şey var. O aldığınız cihazlar sadece Bitcoin kazmaya yarıyor. Yani Bitcoin yarın bir gün bitti gitti bir şey oldu. O cihazlar hiçbir işe yaramayacak. Çöp olacak. Fakat Tam tersi olarak Ethereum'a baktığınızda Ethereum biliyorsunuz GPU yani ekran kartı madenciliği ile çıkarılıyor. Dolayısıyla burada Ethereum bitse, madencilik bitse dahi o ekran kartlarını ne yapabilirsiniz? Satabilirsiniz, kendiniz kullanabilirsiniz. Yani bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim Türkiye'de de daha çok böyle Ethereum madenciliğinin yaygın olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Özellikle böyle hani 30.000, bin, 40.000 bin Türk lirası gibi bütçesi olan insanlar genel olarak parasını Ethereum madenciliğine yatırmak istiyorlar. Çünkü Bitcoin madenciliğine göre biraz daha böyle sigortalı diyebiliriz. Yani ne oldu? Madencilik yaptın, ekran kartlarını sattın, yine en kötü hani verdiğin paranın bir kısmını geri alabiliyorsun vesaire. Şimdi son zamanda arkadaşlar biliyorsunuz Ethereum gelirleri düştü. Ne oldu? Zorluk arttığı için gelirler hayli düştü. Öyle ki hatta bazı coin'ler, bazı ekran kartlarında Ethereum'un getirisini geçmeye başladılar. Bu önümüzdeki Temmuz ayında gelecek olan güncelleme ile biliyorsunuz zaten Ethereum gelirleri daha da azalacak daha da azaldığı için muhtemelen bazı koyunlar Ethereum'dan daha fazla getiri getirmeye başlayacak. Bu videoda son zamanlarda yani son periyotta artık ben madenciliğe girmek istiyorum diyenler için birkaç öneride bulunacağız. Hangi ekran kartı almasını gerektiğini söyleyeceğiz. Daha doğrusu tavsiye edeceğiz. Kendisi bilir ister alır ister almaz. Şu anda arkadaşlar Ethereum madenciliğinde kullanılan popüler işletim sistemi HiveOS diyebiliriz. Genele baktığımız zaman büyük bir çoğunluk HiveOS kullanıyor. Bunlar içinde RaOS kullananlar var, Windows'ta kazım yapmaya çalışanlar var ama baktığımız zaman ağırlık HiveOS tarafında diyebiliriz. HiveOS'te biliyorsunuz kazım yapan ekran kartlarını vesaire zaten gösteriyor. Burada baktığımızda AMD logolu kartların Nvidia logolu kartları oranla hayli yüksek bir popüleriteye sahip olduğunu görüyoruz. Hatta AMD kartlar içerisinde de RX 580 ve RX 570'in de hayli önde olduğunu görüyoruz. Neden bu kartlar hani belki oyun tarafında beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı bir mesele ama kazım tarafında gerçekten fiyat performans ürünü gibi görülüyor pek çokları tarafından. Ortalama olarak bir RX 570 ya da 580 30-31 MH değerlerinde kazım yapabiliyor arkadaşlar. Nvidia tarafında ise hani fiyat performans tarafında baktığımız zaman bu kartların yanına yaklaşan çok fazla kart yok. Yani Nvidia kartları biraz daha pahalı. Atıyorum 30 MH kazan kartlar baktığınız zaman biraz daha pahalı oluyor arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi artık Ethereum gelirleri düşecek. Ekran kartı tarafında şöyle bir olay var. Ethereum'da yüksek kazanma ekran kartı diğer coinlerde aynı oranda kazmıyor arkadaşlar. Atıyorum şimdi biz RX 580 dedik, 570 dedik. RX 570, 580 Ethereum'da 30 MH kazıyor örneğin şu anda söylüyorum sizlere. Fakat ondan sonra en çok getiri getiren Raven Coin'de 13 MH kazıyor. Yani arada gerçekten çok büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim sizlere. Mesela arkadaşlar Nvidia tarafında bir tane 1080 Ti seçip calculate dediğimiz zaman Flux diye bir coin'in Ethereum'dan şu anda daha fazla kazandırdığını görüyoruz ki Raven coin de hemen Ethereum'un arkasında yer alıyor. Bir tanesinde getirisi 2.40 dolar, bir tanesinde geliri 2.36 dolar. Yani burada Ethereum bitmiş olsa dahi bakın 2.40 dolarda Ethereum gelirisi var. 2.36 dolar da Raven coin'in gelirisi var. Yani arada çok ufak bir fark var. Fakat 580 580'de bu arada 8 GB'lık karttan bahsediyoruz. Bunu da dipnot olarak verelim. RX 580 ise uçurum biraz daha farklı. 1.88 dolara 1.43 dolar. Yani baktığınız zaman 0.4 dolarlık bir fark olduğunu görüyoruz. Hatta 0.45 dolar da diyebiliriz. Dolayısıyla Nvidia kart alırsanız eğer, yarın bir gün Ethereum'daki gelirler çok azaldı, işte kazım yapmayı bıraktım dediğiniz anda, Raven coin'e geçtiğinizde ya da farklı bir coin'e geçtiğinizde ki şu anda Ethereum bazında daha fazla kazandıran coin'ler de var Nvidia'da. Hiçbir zarara uğramıyorsunuz. Ama biraz AMD cephesinde işler farklı arkadaşlar. Yani halihazırda Ethereum için çok popüler olan RTX 570 ve RTX 580 Ethereum dışındaki coin'lerde çok fazla böyle aman aman kazandırmıyor. Baktığımız zaman burada gelecekte hani Nvidia kartların biz biraz daha madencilik tarafından memnun edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben şu anda madenciliğe girmek istiyorum diyorsanız. Bakın bunu tekrardan belirtiyorum. Malum Ethereum'a Temmuz ayında bir güncelleme gelecek. Gelirlerin %30 düşmesi söz konusu. Sadece zaten %30 bile düşse burada direkt olarak Revencoin'in altına düşüyor her türlü. Yani RX 570'de, 580'de Nvidia tarafında her türlü düşüyor. Ama Nvidia tarafındaysanız eğer. Diğer coinlerde daha fazla kazımızı elde edebiliyorsunuz. Bunu What sitesinden gelip tek tek hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Burada pek çok ekran kartı vesaire var zaten. Dolayısıyla burada yapacağınız hesaplamalara göre, elde edeceğiniz MH hesaplamalarına göre alacağınız ekran kartlarını seçebilirsiniz. Ama şu anda İbre'nin biraz daha Nvidia tarafına kaydığını da sizlere belirtmem gerekiyor. Tabii önümüzdeki süreçte ne olur ne biter bilmiyoruz. Fakat şu anda bildiğimiz tek konu. Ethereum'a bir güncelleme geleceği ve gelirlerinin daha da düşeceği. Bunu söylediğim için madenciler bana kızıyor biraz. Zaten Ethereum gelirleri düşecek dediğim için videolara dislike atıyorlar. Yok sen bir şey bilmiyorsun vesaire diyorlar. Ama arkadaşlar gerçek bu. Yani tamam işinize gelmeyebilir. İşinize gelmediği için videoyu beğenmeyebilirsiniz. Ama gerçekler acıdır. Yapacak bir şey yok bu konuda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. O zaman diyeceksiniz Aa, adam haklıymış boşu boşuna adama atar yaptık gider yaptık diyeceksiniz. Önümüzdeki haftalarda farklı videolar çekmeye devam edeceğiz. Ethereum, Bitcoin, Remencoin çeşitli madenciliklerle ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. O zamana kadar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar şunu da dikkat olarak belirteyim. Ravencoin'in nasıl kazıldığına dair bir video çekmiştik, bunu da dilerseniz yukarıdan şimdi link vereyim sizlere. Oradan izleyebilirsiniz, ee, Windows üzerinde vesaire kazımı son derece kolay. Yani direkt olarak Ravencoin kazarak da nasıl bir MH hızına sahip olduğunuzu kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim, Ravencoin 4 GB'lık kartlarla da kazılabiliyor. Biliyorsunuz Ethereum'da şu anda 4 GB'lık kartlar tarafında sıkıntı var ama Ravencoin'de herhangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.